Selamun Aleyküm Aramdılar. Geceleri farkında mısınız bilmem ama Hep korkuyorsunuz Yatarken korkuyorsunuz Geceleri dolaşırken korkuyorsunuz Ne bileyim işte hani bir yere girerken gecelin bir şey görüyorsunuz Korkuyorsunuz Mezarlıktan geçerken korkuyorsunuz Ama bir şeyi unutuyorsunuz Bir şeyi unutuyorsunuz arkadaşlar siz neden Allah'ın yolundan gitmiyorsunuz, neden Allah'ın sevdiği şeyleri yapmıyorsunuz, neden namazınızı kılmıyorsunuz, neden şeytanın işlerini yapıyorsunuz, neden şeytanın yolundan gidiyorsunuz, neden şeytanın vesvesesine kapılıyorsunuz? Evet, aslında bunların bir çözümü var. Bunların çözümü Allah'ın yolundan gitmek. Allah'ın sevdiği şeyleri yapmak, namazınızı kılmak Yani Allah'ın sevdiği şeyleri yaparsanız Emin olun Geceliğin hiçbir şekilde karanlığa bile girseniz Allah sizin her zaman için yanınızdadır Gece yatarken Abdest alırsanız Abdest aldıktan sonra Benim geçmiş videolarım var, o videolarımı izlediğinizde Dualarım var O duaları okursanız ve uykunuzda şehit olursunuz. Evet, bak bunu ben size söyleyeyim. Hapemizin verirse uykunuz eğer ölürseniz şehit olursunuz. Uyursanız rahat uyursunuz, huzurlu olursunuz ve korkmazsınız. Ama şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bunu çok hata yapıyorsunuz. İşte işinize geldim mi? Duaları okumaya başlıyorsunuz. Allah anfa Allah kitap diyorsunuz. Duaları okuyorsunuz. E. Korku gittikten sonra ne yapıyorsunuz? Aman tamam hadi rahatladım artık diyorsunuz. Yatıyorsunuz aşağı uyuyorsunuz. Allah yoluna niye dönmüyorsunuz? Allah'ın sevdiği şeyleri neden yapmıyorsunuz? Allah'ın sevdiği, sevdiği şeyleri yaparsanız emin olun geceliğin ne korkarsınız karanlıktan ne de yatarken korkarsınız ne de başka bir şeyden korkarsınız. Allah'a sığının. Allah bizim Rabbimizdir. Her şeyi Allah'tan isteyin ve her şeyi Allah'tan bekleyin. Her şey Allah, Allah'tan isteyin ya açın ellerinizi, geçin odanıza, duanızı edin, töbenizin varsa tövbenize edin. Çünkü herkesin dönüşü Allah'ın huzurudur. Herkesin dönüşü Ahiret günüdür. Kıyamet kopacak ama ne zaman kopanacak belli değil. Eğer Geceden korkmak istemiyorsan, eğer gece yatarken korkmak istemiyorsan, Allah'ın yolundan git, Allah'ın sevdiği şeyleri yap, namazını kıl kardeşim. Benden sana söylemesi. Eğer huzuru kavuşmak istiyorsan bunları yap ve zaten gerisi Rabbimin katındadır. Selamun Aleyküm ve